Biz Yener Türkiye'nin en tarafsız Anahaber Bülteni'ne karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarkmazrat, tarikhaber.com Anahaber Bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önü çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız benim Anahaber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıcak olursak, Twitch Tarik Haber, Tv, Sosyal Cep Tarik haber, Pinterest Tarik Haber, Oku tarik haber, TikTok Tarik haber, Tv, Facebook Tarik haber, LinkedIn Tarik Haber, Yay Tarik haber, Tumblr Tarik haber, insanamet tarika haber tv'de tar haber redit prank type 78 youtube tarika haber TV, VK, ve bekler haber tarihi hesabda gelenler diğer sosyal medya kanallarımızda tanışacak olursak big ol live'da yayındayız big ol kanalımız tarika haber gibidan bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve ama haber bültenimiz başlıyor Borsaya şöyle bir bakacak olursak dolar günü 19,50 ile yükselişe euro 21,47 ile yükselişte altın 1.264'te düşüşte İstanbul Borsası günü 4.400 düşüşle düşüşte kapattılar. Sonra haberine göre iddialarına Ali Babacan'dan yanıt geldi. Benim takip ettiğim listeler yoktu. Son dakika haberi göre Diva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan canlı yayında konuştu. Babacan 15 Mayıs sabahı piyasalar demokrasinin işlemeye başladığı bir günü yaşayacaklar dedi. Babacan'ın konuşmasına devamında. Kasadan çoğu boşu onu biliyoruz ne yapacağımızı 2300 maddelik eylem planımızla ortaya koymuş durumdayız ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin iddialarına da yanıt veren Babacan, Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçiler listesinde yok diye konuştu. Son dakika Muharrem İnce'nin iddialarına Ali Babacan'dan yanıt. Benim takip ettiğim listede yok. 5 Mayıs 2023-2024 son güncelleme, 5 Mayıs 2023-2048. Son dakika haberi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan canlı yayında konuştu. Babacan, 15 Mayıs sabahı piyasalar demokrasinin işlemeye başladığı bir günü yaşayacaklar, dedi. Babacan konuşmasının devamında kasaların çoğu boş onu biliyoruz. Ne yapacağımızı 2300 maddelik eylem planımızda ortaya koymuş durumdayız ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin iddialarına da yanıt veren Babacan, Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçiler listesinde yok diye konuştu. Takip et. Son dakika, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Babacan, kasaların boş olduğunu söyledi ve şu anda bizim Türkiye ekonomisi ile gördüğümüz tablo full bir tablo. Bazı veriler yayınlanmıyor, çok ciddi bir veri karartma operasyonu var diye konuştu. Babacan, Muharrem İnce'nin kendisi ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili söylediği sözlere de yanıt verdi. Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. 15 Mayıs sabahı piyasalar demokrasinin işlemeye başladığı bir günü yaşayacaklar. Ekonomide de rasyonalitenin başladığı bir güne başlayacaklar. Kasaların çoğu boş onu biliyoruz. Ne yapacağımızı 2300 maddelik eylem planımızda ortaya koymuş durumdayız. Şu anda bizim Türkiye ekonomisi ile gördüğümüz tablo pulu bir tablo. Bazı veriler yayınlanmıyor, çok ciddi bir veri karartma operasyonu var. Bunu da olsa bir tablo bildiğimiz için hemen hükümetin organizasyon şemasını değiştireceğiz. 20 bakanlığı oluşturacağız. Yeni organizasyon şemasına göre görevlendirmeler yapılacak. Müsteşarlık sistemi geliyor. 6 partinin de bünyesinde veya irtibatta olduğu dış halkalarında çok kıymetli isimler var. İhtiyacımız olan normale dönmek. Şu anda doğal olmayan çok şey var. Bir kişinin kuru inadı yüzünden o kadar saçma sapan hale geldi ki ekonomi. İhtiyacımız olan normale dönmek. Endişeye mahal yok. Durum zor, durum kötü. Ama hiçbir şey ülkenin şu andaki yönetiminden daha kötü olamaz. Bizim görevlendireceğimiz her bir bakan mevcuttan kat kat iyi olacak. Muharrem İnce'nin sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt. Sen kimsin? Muharrem İnce'nin iddialarına ne diyor? Biz ilk defa 12 Şubat 2022 tarihinde altılı masaya oturduk. Sayın İnce neden 14-15 aydır bunu söylemiyor da bugün söylüyor. Sayın İnce her gün kıyafet değiştirir gibi fikir değiştiriyor. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Bu FETÖ iddiaları bunların tamamı yalan. Yıllardır bu işin içinde olan insanlar olarak Sayın İnce'nin aklına FETÖ meselesi bugün mü geliyor? Babacan ya da Davutoğlu ne yapmış ki utanmadan böyle bir iddiada bulunuyor. Olmayan bir şeyi söylemek aynı zamanda bir iftira suçudur. Onu da bilmesi lazım. Muharrem İnce benim takip ettiğim siyasetçiler listesinde yok. Bana her gün kim ne demiş bunların özeti gelir. Sayın İnce'nin bana konuşması gelmez. Ona buna iftira etmek, her gün başka bir yalanla çıkmak yakışmıyor. Sayın Erdoğan da yapıyor. Kim sıkıştıysa yalana başvurmak zorunda kalıyor. Benim tanıdığım, bildiğim Erdoğan değil artık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avustralya'daki mühürlük çıkan oy pusulasına ilişkin suç duyurusu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten altılı masaya sert tepki geldi. Önerdikleri sistem Türkiye'yi felç eder dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altılı masaya tepki gösteren Ömer Çelik, olmanın koyduğu "modelden Türkiye felç olur" ifadelerini kullanarak bir tanesi İstanbul sözleşmesini uygulayacağım diyor. Öteki tamamen karşıym diyor. Bir tanesi özelleşme politikalarını savunuyor, diğeri de bunu ihanet olarak görüyor. Burada bir çerçeve yok ki siyasi bir takım cümleleri alt alta yazmak zannediyorlar. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten aldı. limasaya sert tepki, önerdikleri sistem Türkiye'yi felç eder. 5 Mayıs 2023-2020 son güncelleme, 5 Mayıs 2023-21.05 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altı limasaya tepki gösteren Ömer Çelik, onların koyduğu modelden Türkiye felç olur ifadelerini kullanarak, bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağım diyor, öteki tamamen karşıyım diyor. Bir tanesi özelleştirme politikalarını savunuyor, diğeri bunu ihanet olarak görüyor. Burada bir çerçeve yok ki. Siyaseti bir takım cümleleri alt alta yazmak zahmet ediyorlar, dedi. Takip et. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında katıldığı bir programında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte haberin detayları. Siyasi partiler kaybeder, vatandaş kaybetmez. İstim kazandığımız seçimlerde her zaman hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek dedik. Siyasi partiler kaybeder, vatandaş kaybetmez ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımız sık örnek veriyor. Biz bunu yaşadık, ders kitabı yoktu. Bulamıyorduk. O kitabı annem baştan sona el yazısıyla temize çekti ve ben oradan çalışıp dersi geçtim. Şimdiki neslin bunu anlaması güç. Daktiloyu bilmesi gerekmez. Herkes içine doğduğu dünyayı başlangıç kabul eder, ondan sonrasına bakar. Siyasetle daha iyisini yaparım iddiasıyla ortaya çıkar. Siyaset geleceği satın aldırma, doğru yönetme sanatıdır. Önerdikleri sistem Türkiye'yi pelç eder. Altınlı masaya tepki gösteren AK Parti sözcüsü Çelik, onların koyduğu modelden Türkiye felç olur diyerek şunları söyledi. Cum Cumhurbaşkanı parlamenter sistem tarafından meclis tarafından seçildiğinde, Başbakan halk tarafından sonra Türkiye enerjisini içeriye harcıyordu. Anayasanın üstünde milli güvenlik siyaset belgesi vardı. Siyaseti felç ediyordu. Hükümetin üstünde de Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet makamı olarak kurgulamışlardı. Cumhurbaşkanı olup da vesayet kıskacını kıracak şekilde görev yapanlar oldu. İlk 10 yıl Türkiye'nin gündemi MGK toplantısından MGK toplantısına yaşanıyordu. Karşı tarafın önerdiği hem Cumhurbaşkanını hem Başbakanı halk seçecek modeli Türkiye'yi felç eder. Denge denetlemeyi farklı kişilerin siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcılığına getiren bir model. Bu devlet devlet mekanizmasıdır. Çelik konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. PKK'nın söylemi karşısında sessiz kalıyorsunuz, savunma sanayinden bahsedenlere savaşa mı gidiyoruz diyorsunuz. 30 Ağustos törenleri Genelkurmay Başkanı oraya geçiyor, Başbakan tebrik etmek için sıraya giriyor. Bunlar yakın zamanda yaşanmadı mı? Darbelerle örselenmiş, muhtıralarla darmadağın edilmiş devlet hayatı. Burada gidip 8 Cumhurbaşkanı yardımcısı ortak karar alacak. Peki masadan birisi kalktı. Devlet millet onun masaya oturmasını bekleyecek.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 Siyaset belli meselelere dönüp duruşumuzun olması lazım. Bilginizi çekebilir. O dergiye sert tepki, ders almış olmaları lazımdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın nefretleriyle hedef alanları kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da 14 Mayıs mesajı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar diğer haberimizle geçiyoruz. <gülüyor> Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama geldi. O faya işaret etti, Hareketlik bekleyebiliriz dedi. Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Johonori morokovi Bursa ve Marmara bölgesindeki faylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nilüfer Belediyesi'nin bir programına konuk olan Morokowi, İnegöl'den Bursa'ya uzanan fay, fayda hareketlilik bekleyebiliriz açıklamasında bulundu. Marmara Denizi'nde beklenen depremin tsunami oluşturabileceğini dikkat çeken Morokowi, en kötü senaryoya göre 3 metre yüksekliğinde tsunami beklenebilir ifadelerini kullandı. Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama. Ofaya işaret etti, hareketlilik bekleyebiliriz. 5 Mayıs 2023-17.51 son güncelleme, 5 Mayıs 2023 17:51. Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Morubaki, Bursa ve Marmara bölgesindeki faylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milüfer Belediyesi'nin bir programına konuk olan Morubaki, İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayda hareketlilik bekleyebiliriz, açıklamasında bulundu. Marmara Denizi'nde beklenen depremin tusunami oluşturabileceğine de dikkat çeken Moriwaki, en kötü senaryoya göre 3 metre yüksekliğinde tusunami beklenebilir, ifadelerini kullandı. Takip et. Nilüfer Belediyesi'nin dijital içerik yayına konuk olan Japon deprem uzmanı ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, Bursa'dan geçen fay hatlarını yorumladı. Moriwaki, İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayda hareketlilik bekleyebiliriz. İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayın ardından Ulubat fayı, ardından da Bandırma'nın batısındaki fay kırılabilir, dedi. Minüfer stüdyoda çekimleri yapılan ve yankı çözün sunduğu, benim minüferim, programına konuk olan Yüksek Mimar Yoshinori Moruvaki, Bursa ve Marmara bölgesinin hareketli fay hatları ile ilgili bilgiler verdi. Ezber bozan İstanbul depremi sözleri. 7.5 E dayanır. Payın tamamı kırılırsa daha yüksek şiddetli deprem olabilir. Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunun 1999 depreminde Gölcük'e kadar kırıldığını belirten Moribaki, Marmara Denizi içerisinde Yalova ve Silivri arasında İstanbul'un 20 km açıklarında kırılmayan fay hatları var. Buraların kırılmasını bekliyoruz. 1999 depreminden sonra Boğaz köprülerine güçlendirme yaptık. O süreçte yaptığımız risk analizlerine göre adaların güneyinde kalan bölge olarak tahmin ediyoruz. Bir diğer nokta olarak adaların güneyindeki fayın devamı olan Silivri açıklarını söyleyebiliriz. Bu fay hatları bir bölümünü kırarsa 6.8 ama birkaç tane fay hattını beraber ya da tamamını kırarsa daha yüksek şiddette deprem olabilir, ifadelerini kullandı. 1999 depreminde İstanbul'da avcıların zeminden kaynaklı olarak fazla etkilendiğini belirten Yoshinori Moriwaki, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi yerlerde sıkıntılar yaşanabilir. Güneyde Bursa tarafına baktığımızda yumuşak zeminli yerlerde sıkıntı bekleyebiliriz, dedi. Tsunami uyarı sırf. Almara Denizi'nde beklenen depremin tsunami oluşturabileceğine de dikkat çeken Yoshinori Moriwaki, en kötü senaryoya göre 3 metre yüksekliğinde tsunami beklenebilir. 50 santimetre yüksekliğindeki bir tsunami bile insanın yüzmesini imkansız hale getirir. Dolayısıyla tsunami uyarısının ardından yüksek noktalara çıkmak gerekiyor ifadelerini kullandı. 250 sene boyunca kırılmayan noktalar var. Kuzey Anadolu fay hattının kuzey ve güney olmak üzere iki kolunun bulunduğunu belirten Moruvaki, güney kolu tam Bursa'nın altından geçiyor. İznik'ten geçen bir fay hattı da var. Ama bana göre bundan önce İnegöl'den Bursa'ya kadar uzanan fay hattında bir hareketlilik bekleyebiliriz. Burada meydana gelen depremin üzerinden 150 sene geçmiş durumda. Sonrasında Bandırma'nın batısında kalan fay hatlarına bakacak olursak 250 sene boyunca kırılmayan noktalar var. İnegöl'den Bursa'ya uzanan fayın ardından Uluabat fayı, ardından da Bandırma'nın batısındaki fayın kırılabileceğini düşünüyorum, şeklinde konuştu. Bina iyi ama zemin kötüydü. Japonya'yı ve Türkiye'deki deprem yönetmeninin 2018 yılında aynı seviyeye geldiğini ifade eden Yoshinori Moriwaki, 2018 yılından önceki yönetmelikte zemin iyileştirildikten sonra binayı inşa etmek gerekiyordu. Ama bu uygulanmıyordu. Şimdiki yönetmelikte zemin kötüyse iyileştikten sonra binayı inşa edebiliyorsunuz. Kahramanmaraş ve Hatay'da biz bunu gördük. Bina iyi ama zemin kötüydü. Yıkımlar için önemli etkisi oldu. Türkiye'de yapı denetimler beton dökerken numune alıyor, demir dökülürken numune alıyor. Betonun ve demirin kalitesi kontrol ediliyor. Ama o inşaatta kullanılan demirin çapı kaç ya da kaç tane demir kullanıldığının kontrolü yok. Bunların yasal düzenleme ile güvence altına alınması gerekiyor diye konuştu. İHA. ilginizi çekebilir. Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Fiyat konuşma diyerek internetten araba bakıyorsanız sizin de başınıza gelebilir. Yeni yöntem deşifre oldu. Dolandırıcılar internetteki araç ilanlarını hedef aldı. İnternetten hem araba alanların hem de aracın aracının satışa çıkaranların dikkate olması gereken bu yeni dolandırıcılık yönteminde Dolandırıcılar gözlerine kestirdikleri aracı satın alacakmış gibi yapıyor. Fakat bu sırada başka bir müşteri bulup aynı aracı pazarlıyor. yiyor. tarafa da satış için randevu veren dolandırıcı birbirinden habersiz olan alıcı ve satıcıyı tuzağına düşürüp parayı kendisi alıyor. İşte deşifre olan yöntemin detaylıdır. Ya konuşma diyelim. internetten araba bakıyorsanız sizin de başınıza gelebilir. Yeni yöntem deşifre oldu.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 İşte deşifre olan yöntemin detayları. Takip et. Araç satın almak ya da arabasını satmak isteyen vatandaşlar ilan verilen internet sitelerini sık sık tercih ediyor. Ancak araç alış satışındaki yeni bir dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu. Bu yeni yöntemde dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı parayı kendi alıyor. Yani hem gerçek alıcı hem gerçek satıcı bu noktada mağdur oluyor. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detayları. Ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. TRT Haber'de yer alan habere göre dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerine satılık araç ilanı verenler oldu. İlk adım tespit edilen aracın sahibiyle iletişime geçmek oluyor. Dolandırıcı aracı alacağım diyerek kapora ödüyor. Henüz almadığı bu aracı başkasına satmak için harekete geçiyor. Aracı ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. Böylelikle hemen müşteri buluyor. Yenimle fiyat konuşma diyerek. Müşteriye şehir dışında olduğunu, araçla yeğeninin ilgilendiğini, satış vekaletinin de onda olduğunu söylüyor. Yenimle fiyat konuşmak benimle konuş diyor. Dolandırıcı birbirlerinden habersiz olan alıcı ve satıcı notere çağırıyor. Alıcı, arabanın gerçek sahibi zannettiği dolandırıcının hesabına aracın ücretini gönderiyor, dolandırıcının tuzağına düşüyor. Ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak bir sorun yaşamazsınız. Konuyla ilgili uyarıda bulunan otogaleri işletmecisi Serkan Kebapçı kişiyi mutlaka göreceksiniz. Ruhsat sahibi mi? Aracın gerçek sahibi mi? Yoksa başka birinin adına, yeğenimin adına arabayı satıyorum mu diyor. Bunlara dikkat ederek, ruhsat sahibiyle muhatap olarak ekspertizini yapıp, noterden de sorgulatarak borcunu, harcını, hacizini vese, ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak bir sorun yaşamazsınız, dedi. Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için her adımın kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Batman Kamaş promosyonunda çarpıcı veri. Şikayetler %287 arttı. Ana sayfaya dönmek için Tıklayınız. Rekor artış, otomobil. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı geldi. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, Erzurum'daki konuşmasında 14 Mayıs seçimleri sonrasına ilişkin mesaj vererek, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek dedi. Van'da konuşan Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçlar ve HDP eleştirerek, CHP gelip burada metik yapabilir miydi? Kimler yaptılar bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini ahlaksızca dişe diş kana kan diye ifade edenlerine giderdi. Van olabilir mi ifadelerini kullandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. 5 Mayıs 2023-15-18 son güncelleme, 5 Mayıs 2023-19-26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, Erzurum'daki konuşmasında 14 Mayıs seçimleri sonrasına ilişkin mesaj vererek, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek, dedi. Van'da da konuşan Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ve HDP'yi eleştirerek, CHP gelip burada miting yapabilir miydi? Kim ne yaptılar? Bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini ahlaksızca, dişe diş, kana kan diye ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? ifadelerini kullandı. Takip et. Seçimlere 9 gün kala mitinglere devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Van ve Erzurum oldu. Erdoğan, Van Beşiyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu Van mitingi vardı. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik mesajlar da verdi. Erzurum mitinginde önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Erzurum 130 bin kişilere ile rekor kırdı. 14 Mayıs'tan sonra buraya teşekkür için tekrar geleceğim. Kimsenin aramıza nifak tohumu ekmesine müsaade etmeyeceğiz. 14 Mayıs'tan zaferle çıkacağız. 14 Mayıs'ta Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. 14 Mayıs seçimleri sonrası Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. 14 Mayıs seçimleri sonrası, seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi kabe olanlar sevinecek. 14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünmüler kadar Aleviler de kazanacak. 14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Altılı masa, rotası, çizgisi, ilkesi olmayan masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Terör örgütü bir daha kılınıza bile erişemeyecek. Erdoğan'ın MAM mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları. MAM eskiden de buradaydı. Böylesine bir cazibe merkezi haline gelememişti. MAM'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımızın dışındaki yerlerinde de ezdik. Kardeşlerim devletinize bize güvenin. Terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile erişemeyecek. Van depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Burada o zaman belediye başkanı kimdir? Van'ı susuzluğa mahkum etti. Depremle ilgili bir adım atmadı. Ben o zaman anında DSY'yi görevlendirdim ve su olayı çözüldü. Büyükşehir belediye başkanı ne dedi? Gelsin devlet yapsın dedi. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Gabar bundan sonra terörle anılmayacak. Gabar bundan sonra petrolle anılacak. Senelerce ne yaptılar? Bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. CHP'ye desteklerini utanmadan ahlaksızca ifade ettiler. CHP'ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kim ne yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini utanmadan, ahlaksızca, dişe diş, kana kan diyerek ifade edenleri derdi Van olabilir mi? Bu ülkenin başına CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Kılıçdaroğlu Van mitingine giderken Öcalan sloganı atan iki kişi gözaltına alındı. LGBT çıkışı Cumhur İttifakı'nda asla LGBT diye bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa örümcek o tarafa yöneliyor. Masanın bir başka ortağı sesini yükseltince istikamet oraya dönüyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa sağlıyorlar Ülkemizi Suriyelileştirmek için can atıyorlar. Bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları çözüm sürecinde uzattığımız eli sıran bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Tüm bu acıların, ihanetlerin neresinde van var? Benim Kürt kardeşlerim var. Düşmüşler olup peşine. Birileri kandan, kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var. Masada ortada pek gözükmeyen ortağı FETÖ'de ne yaptığını çok iyi biliyor. Ötekilerin durumu ise tam bir trajedi. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler olup peşine, nereye gittiğini onlar bile bilmiyor. Birilerinin kabusu oldu. O alanda resmi olarak aldığım rakama göre 50 bin manlı kardeşim var, yol boyunca gelenler hariç. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim vanlı kardeşlerim patlatacak. İşte bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Gabar Petrolü Açıklaması Gabardaki petrolü de vatandaşlarımıza inşallah en uygun şartlarda vereceğiz. 14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları, vaat bohçacıları ortalığın tozunu dumana katıyorlar. Aman Allah'ım tehdit ediyorlar, yalan atıyorlar, dillerinin ucuna ne geliyorsa söylüyorlar. Seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan. Diyor ki ise leri depoya alacağız. Bay Bay Kemal, en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet asla müsaade etmeyecektir. Teröründen lgbtsine ni sinsi niyetli evlatlarımızın geleceğine gözlerini dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim Vanlı Kürt kardeşlerimden LGBTci olur mu? Benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine inanır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haberlerimiz devam ediyor Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberlerimiz geçiyoruz. Ama ile ilgili çarpıcı bir veri ortaya çıktı emekli ve çalışanların gözü orada şikayette yüzde 287 arttı. Maaş promosyonları çok sayıda vatandaşın gündemindeki konulardan biri ta bir tanesi ancak gelen son verilere göre şikayetlerde yüzde 287 artış kaydedildi. Maaş promosyonu ve limit artışı konularının mercek altına alındığı raporda gerçekleşen yeni düzenlemelerle beraber emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konu yüzde %287 arttığı kaydedilirken para çekme limitini konu alan şikayetlerin artış oranı ise %212 olduğu aktarıldı. Banka maaş promosyonu ile ilgili çarpıcı veri. Emekli ve çalışanların gözü orada. Şikayetler %287 arttı. 5 Mayıs 2023 15:59 son güncelleme. 5 Mayıs 2023 16:09. Maaş promosyonları çok sayıda vatandaşın gündemindeki konulardan bir tanesi. Ancak gelen son verilere göre şikayetlerde %287 artış kaydedildi. Maaş promosyonu ve limit artışı konularının mercek altına alındığı raporda, gerçekleşen yeni düzenlemelerle beraber emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konulu şikayetlerin %287 arttığı kaydedilirken para çekme limitini konu alan şikayetlerin artış oranının ise %212 olduğu aktarıldı. Takip et. Son dönemde bankaların promosyon kampanyaları vatandaşların en sık araştırdığı konulardan bir tanesi haline geldi. Kamu ve özel bankalar, maaş promosyonlarıyla yeni müşteriler kazanmaya çalışırken milyonlarca emekli ve çalışan da bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle takip ediyor. Ancak banka ve maaş promosyonlarıyla alakalı dikkat çeken veriler paylaşıldı. Buna göre şikayetlerde %287 artış olduğuna vurgu yapıldı. Sayı 2023'te 3.133'e ve tırmandı. Çözüm Plat... Konu şikayet var. 31 Mart 2022 ile 31 Mart tarihleri arasını kapsayan verilere göre bankalarla ilgili maç promosyonu konulu şikayetler bir önceki dönemde kıyaslandığında %287 artış oranı ile ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili 2022'de 808 olan şikayet sayısı 2023'te 3133'de tırmandı. Kamu bankalarına geçen dönem promosyonlarla ilgili 293 şikayet ulaşırken bu sayı yeni dönemde %436'lık artış ile 1572 olarak gerçekleşti. Promosyonlarla ilgili özel bankalardaki şikayetler ise %486, lik artış ile 506'dan 2966 diye yükseldi. Para çekme limiti ile ilgili şikayetler %212 arttı. Özel ve kamu bankalarıyla ilgili tüketicilerin çözüm aradığı bir diğer konu ise para çekme limiti oldu. Tüm bankalar genelinde para çekme limiti konulu şikayetler %212 arttı. Geçen dönem 763 olan şikayet sayısı bu dönem 2384'e yükseldi. Bankaların kampanyalarını duyurmak ve reklam amacıyla tüketicilerine gönderdikleri kısa mesajlar ve maillerle ilgili şikayetlerde ise tüm bankalar genelinde %52 artış yaşandı. Post cihazı şikayetleri %46'a ulaştı. Finansal dünyada hemen hemen her işlemin sanal ortamda gerçekleşmesiyle birlikte tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm beklediği konularda değişim gösterdi ve bu durum şikayetlerde artışa neden oldu. Bu kapsamda POS cihazlarıyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bir önceki döneme yüzde %46 artış gösterdi. Yine sanal ortamda gerçekleşen para transferi işlemleri ve tüketicinin işlemler sırasında yaşadığı sorunlarda bir önceki döneme oranına %44 arttı. Araştırmaya göre, belirtilen dönemde tüm bankacılık sistemindeki şikayetler 22 artarak 423 binden 518 bine, özel bankalarla ilgili şikayetler yüzde 28 artış ile 295 binden 377 bine, kamu bankalarıyla ilgili şikayetler ise yüzde 10 artışla 128 binden 142 bine yükseldi. Kamu bankalarında HGS ve KGS şikayetleri 44 azaldı. Söz konusu döneminde şikayet düşüşü yaşanan konu başlıkları incelendiğinde ise en büyük düşüşün otomatik geçiş sistemlerinde yaşandığı görülüyor. Verilere göre bir önceki dönemde kıyaslandığında tüm bankalardaki GSGS ve OGS şikayetlerinde %21 düşün yaşanırken bu oran kamu bankalarından %44, özel bankalarda ise %40 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kamu bankalarında hesap işletim ücretlerinde %30, online işlemlerde ise %37 oranında şikayet düşüşü yaşandığı görüldü. DHA Geceliğine 23.500 Türk Lirası veriyorlar. Candan bakıldığında anlaşılıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Eşit Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü görüntülü arayarak kutladı değerli izleyenler. Seçim... Seçim tarih yaklaştıkça adaylar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu mitingler nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününde yanında olamaz. Eşiyle görüntülü konuştuğu anları paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu'na eşi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geçikmedi. İkili'nin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu doğum gününü görüntülü arayarak kutladı. 5 Mayıs 2023-1956 son güncelleme 5 Mayıs 2023-1956 Seçim tarihi yaklaştıkça adaylar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinler nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu doğum gününde yanında olamadı. Eşiyle görüntülü konuştuğu anları paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu'na eşi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kilinin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takip et. 14 Mayıs tarihi yaklaştıkça adaylar çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinler nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu doğum gününde yanında olamadı. Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüntülü konuştuğu anları sosyal medyadan paylaştı ve ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordu. Hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm notunu eşti. Eşinin paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu ise hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın servisi. Ne dese haklıdır, ifadelerini kullandı. Kilinin paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İstanbul'da pazar günü miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da pazar günü Cumhur İttifakı mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet, millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da pazar günü miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 5 Mayıs 2023-21.01 Son Güncelleme 5 Mayıs 2023-21.01 İstanbul'da pazar günü Cumhur ittifakı mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Takip et. İstanbul İl Niyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un FETİ'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 7 Mayıs pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek. Görene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibariyle Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP Ayrımlarıç Kapısı Ayrımlarından itibaren Türk Hava Yolları Kargo Terminali Arası iki yönlü olarak Atatürk Havalimanı B Kapısı Giriş Çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan yol 2 yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi günlük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak. Programa katılacaklar, basın ekstres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi ve işveren bir araya geldi. Son dakika haberine öyle 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler kritik toplantıya çevrilmişti. İşveren ve işçi temsilcileri bir araya geldi. Son toplantıda 12.000 lira taban ücret ve ilk 6 ay içinde %40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise 15.000 lira taban ücrette %45 zam oranı beklentisini açıklamıştı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz, rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söyledi söylediler dedik. Kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ilgili son dakika gelişmesi. İşçi ve işveren bir araya geldi. Son dakika haberi. 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler kritik toplantıya çevrilmişti. İşveren ve işçi temsilcileri bir araya geldi. Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise 15 bin lira taban ücret ve %45 zam oranı beklentisini açıklamıştı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler, dedi. Son dakika, 700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar bugün bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Türk İş ve Hak İş katıldı. Son teklif 12 binası Türk Lirası ve %40 zamdır. Son toplantıda 12.000 lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise beklentisini 15.000 lira taban ücret ve %45 zam oranı olarak açıklamıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için %30 zam ve 11.500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu. Toplantı sonrası ilk açıklamalar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin ifadelerini kullandı. Hakish Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Önümüzdeki hafta yine Sayın Bakan ile bir araya geleceğiz. Verimli bir toplantıydı, ama tam mutabakata varamadık diye konuştu. 700 binden fazla kişi ilgilendiriyor. Kamu toplu iş sözleşmesi karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor. Tam ekran okuyucu hakkındaki geri bildiriminizi duymak isteriz. İçerik bu web sayfasında düzgün olarak görüntülendi mi? Ama haber mülkenimiz devam ediyor diğer haberimiz geçiyoruz. Son dakika haberi göre Karaman 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre Karaman merasının gökyüzü içerisine 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alfattan yapılan açıklamaya göre depremin gelin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandil rasat ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberin detay. Son dakika Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem. AFAD duyurdu. 5 Mayıs 2023-18.05 son güncelleme, 5 Mayıs 2023-18.10. Son dakika deprem haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.55 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Reyhan'dan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Takip et. Son dakika deprem haberi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama. AFAD verileri paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7.55 km altında gerçekleşti. Çevre illerden hissedildi. Göksun merkezli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Nide'de de hissedildi. Ceyhan'dan Kandilir Satanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak rapor etti. İlginizi çekebilir. Ile 6 ile 6.7 arasında... Ama Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Günün videosunda bugünün sel sularında ölüm kalım mücadelesi verdiler. Küçük kızı son anda bakım nasıl kurtar. Sel sularına kapılan kız çocuğunu son anda böyle kurtardı. 5 Mayıs 2023 15:28 son güncelleme 5 Mayıs 2023 15:28. Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde küçük kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Takip et. Yemen'in güneyinde bulunan Taiz kenti şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışlar kentin geniş kesimlerinde sel felaketine yol açtı. Bir kız çocuğu şiddetli akan sel sularına kapıldı. O sırada dükkanda bulanan bir kişi, sulara kapılıp araçlara çarpan çocuğu son anda çekerek kurtardı. Kentte ayrıca yağışlar nedeniyle park halindeki araçlar sürüklenirken, evler ve iş yerlerini de su bastı. taizde Elmanak sentinde yaşanan toprak kayması sonucu çevredeki evlerde hasar meydana geldi. Selde can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, yetkililer halka su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Hasar gören yapıların onarımı için çalışmalara başlandığı öğrenildi. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelince Bay Kemal'in tahtası videosu geldi. İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız dedi. CHPG Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in Tatlası isimli video paylaşımına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yeni kampanya videosunu Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki organize sanat bölgelerini anlattığım notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında İstanbul'a iki özel endüstri bölgesi kuracaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 7. Bay Kemal'in tahtası videosu. İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. 5 Mayıs 2023 21:23 son güncelleme. 5 Mayıs 2023 21:23. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in tahtası" isimli video paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yeni kampanya videosunu "Türkiye'yi iyi etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki" organize sanat bölgelerini anlattım notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında İstanbul'a iki özel endüstri bölgesi kuracaklarını söyledi. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Vay Kemal'in Tahtası isimli kampanya videosunun yedincisini yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge sinema ve dizi film şirketlerinin bölgesi olacak ikinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şunları söyledi. Herkese merhaba. Bu defa bacası sanayi diyebildiğimiz bir sektöre, kültür, sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB'lerden konuşacağız. Bunlar bildiğiniz OSB'ler değil. Yani organize sanayi bölgeleri değil, organize sanat bölgelerinden konuşacağız. Evet doğru duydunuz. Kuracağımız organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında derece sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kalmarcı en yüksek sektörlerden birisi. Aynı zamanda yerli. Bugün Türkiye'de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler dünyadaki 140 ülkede izlenerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız. Bu pastadaki payımızı artıracağız. İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge sinema ve dizi film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için dijital teknolojiler ve sanatlar üniversitesi açacağız. Neden organize sanat bölgelerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür. Meğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyormuş. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz. Aynı zamanda binlerce gencimizi eğiterek görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz. Haydi Türkiye. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hadi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Malatya'da dört katlı bina çöktü enkazda arama çalışması yapılıyor. Son dakika haberine göre malatya Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan bir bina çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için gülen ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtarırken bir için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Son dakika Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Enkazda arama çalışması yapılıyor. 5 Mayıs 2023-20.02 son güncelleme 5 Mayıs 2023-20.13 Son dakika haberi, Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan bir bina çöktü. Bu sırada binaya burada toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3 büyük kendi imkanıyla kurtulurken, birliği için araman kurtarma çalışması başlatıldı. Takip et. Son dakika alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Maratya'da, Battagazi ilçesinde bir bina kendinden yıkıldı. Arama kurtarma çalışması yapılıyor. ihbarla olay yerine polis, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya burada toplamak için giren dört kişiden üç büyük kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama, kurtarma çalışması başlattı. Hava, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize gidiyoruz değerli izleyenler. Bakan Kocayı karşısına görünce şöyle gözyaşlarını tutamadık. Hatay'da kurulan konteyner kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fatih Koca ile konuşan bir depremzede gözyaşlarına hakim Depremde Depremzede "Umarım sizlere devam ederiz. Çünkü siz olmasaydınız, AK Parti olmasa biz burada un unutulacağız." dedi. Bakan Koca'yı karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. 5 Mayıs 2023 21.27 son güncelleme 5 Mayıs 2023 21.29 Hatay'da kurulan konteyner kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan bir depremzede gözyaşlarına hakim olamadı. Depremzede, umarım sizlerle devam ederiz. Çünkü siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız, dedi. Takip et. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya merkezde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Yemek tırında eline kepçeyi alarak kazan başına geçen bakan koca, depremzedelere yemek ikram etti. Depremzedeler ile ikili görüşmeler yapan Sağlık Bakanı Koca, konteynerleri ziyaret etti. Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Koca, daha sonra İskenderun, Defne ve Antakya'da hastane inşaatlarında incelemelerde bulundu. Biz burada unutulacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan depremzede kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm bakanların deprem bölgesine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden depremzede şu ifadeleri kullandı. Depremin ilk gününden beri bizi yalnız bırakmadınız. Sizi birebir takip ettik. Çok büyük kayıplarımız var. Birinci derece yakınlarımızı kaybettik ama biz sizi Hatay ve çevresinde görmekten büyük gurur duyuyoruz. Size ve Süleyman Bakanıma teşekkür ediyorum. Tüm bakanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz. Umarım sizlerle devam ederiz. Çünkü siz olmazsanız AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız. Bunu biliyoruz. İlhan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize gidiyoruz. Değerli izleyenler. Deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye'de hayata geçirildi. 3.300.000 konutun dönüşümü sağlandı. Çevre Çecili ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde Kentsel dönüşüm sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye'de hayata geçirildi. 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. 5 Mayıs 2023-1031 son güncelleme 5 Mayıs 2023-1202 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Takip et. Bakanlık kentsel dönüşüm çalışmalarında yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket etti. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun %65 yine de gelen 55 milyon vatandaş depreme dayanıklı konutlarda yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİB eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi. Deprem tehdidi başta olmak üzere afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanları ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedef arasında yer almaktadır. Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda hedef, kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bırakmamak. İstanbul'da 100 yılın dönüşümü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. Yarısı bizden, projesiyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Oturdukları evlerinin riski yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin, bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında 500 erbin konut üretilecek, 500 bin konutunda yerinde dönüşümü sağlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİD eliyle yürütülecek olan kentsel dönüşümde, yarısı bizden, projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç iki yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10.500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3.500 lira olan kira yardımı 5.250 liraya yükseltildi. Kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak vatandaşlara, borçlanacakları miktarda ise devlet tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanacak. 100 metrekare büyüklüğünde iki oda, bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1,5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, %0,79 faizde 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya %10 bu peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak üfek, tefe memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle %10 bu peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaş bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümler TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden, projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan ilk etapta durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde bir yılda tamamlanması hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor. Yarısı bizden, kampanyası kapsamında boş ve herhangi bir yapılaşmanın olmadığı alanlarda iki yeni uydu kent kurulacak. Yeşil alanı ve sosyal donatılarıyla yeni uydu kentlerin inşasını belli lokasyonlarda gerçekleştirilecek. Dönüşüme giren konutlar en geç iki yılda teslim edilecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden dönüşümü kapsamında evlerini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen mülk sahibi vatandaşlar ilk olarak 26 Nisan, 29 Mayıs tarihleri arasında E-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Ardından bakanlık uzmanları tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılarak keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşmaya varılan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma sürecinin ardından binanın boşaltılması sağlanacak. İstanbul'da büyük dönüşüm, 39 ilçede 695 binası konutun dönüşüm süreci tamamlandı. 98 binası konutun dönüşümü devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hamlesiyle 10 yıllık süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde bakanlık, vatandaş ve özel sektör eliyle toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Bakanlık eliyle sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. Kentsel dönüşüm alanlarında yaşam başladı. Fikirtepe, Fikirtepe'de gördüğüm olan kentsel dönüşüm sorunu devlet ve millet iradesiyle çözüldü. Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7-24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni haliyle dönüşüyor, İstanbul'un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul'un yeni çekim merkezi olması beklenen yeni Fikirtepe, hak ettiği değerini ulaşıyor. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin vatandaşı ilgilendiren yeni Fikirtepe'de toplamda 12418 konut inşa edilecek. Yeni Fikirtepe konutları 1 de 1648 konut teslim edildi. 10770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Bakanlık hedefleri arasında Fikirtepe'de 2024 Temmuz tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması amaçlanmaktadır. Toskoparan, Toskoparan'da depreme dayanıksız riskli yapılar yerinde dönüşüme girdi. Toskoparan'da semt kültürünün yaşatıldığı, yatay mimari anlayışta hazırlanan dönüşüm projesiyle beklenen yerinde ve yeşil dönüşüm hayalinin ilk adımı atıldı. Toskoparan'da deprem riskinden arınmış, kaliteli yaşam alanlarına sahip, sosyal donatıları ile huzurlu ve yaşanılabilir yeni Toskoparan inşa ediliyor. Güngören ilçesinde Toskoparan ve Genç Osman, Şişecan, mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1387 bağımsız birim bulunuyor. 239 bağımsız birimin Tozkoparan 4. etap inşaatına başlanacak. Tozkoparan 1, etaptaki 144 bağımsız birimin teslimi yapılmıştır. Tozkoparan ve Şişecam'da toplam 588 bağımsız birim için kura çekilişleri tamamlandı. Etinburnu, Zeytinburnu ilçesinde, Telsiz ve Beştelsiz mahallelerinde toplam 587 bağımsız birimin yapı ve Merkez Efendi Mahallesi, Arnavut, 526 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Beştersiz rezerv yapı alanında ise 260 bağımsız birimin yapımı tamamlanmış olup teslimlerine başlandı. Bağcılar, kentsel dönüşümle bağcıların siluetine yakışacak şekilde konutlar yapıldı. Sentin yoğunluğu azaltılarak sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalar vatandaşlara teslim edildi. Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak sitesinde 847 bağımsız birimin teslimleri devam ediyor. Aspurçaklar sitesinde üretilecek 369 bağımsız birim için uzlaşma görüşmelerine başlandı. Yeni Mahalle Ece sitesinde 380 bağımsız birimin ve Fatih Mahallesi Demircan sitesinde ise 672 bağımsız birimin proje ihale süreci devam ediyor. Esenler, olası bir depremde riski bölgeler arasında olan Esenler ilçesinde önlemler alındı, dev bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki konutlar için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Etaptaki 2030 bağımsız birimin teslimi yapıldı. İkinci etaptaki 1461 bağımsız birimin inşa çalışmaları ve kura işlemleri tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim süreci başladı. Üsküdar, Üsküdar'da afete karşı dirençsiz, şehrin sirüetine uymayan gece kondu ve binalar yıkıldı. Yerine zemin artı 3, 4 katı geçmeyen, depreme dayanıklı, modern binalar tasarlandı. Üsküdar'da kentsel dönüşümün tamamlandığı noktalarda hayat yeniden başladı. Çamlıca Camii ve çevresinde Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 7.084 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 551 bağımsız bölüm tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim edildi. 2.620 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanarak yapım süreci devam ediyor. 3.913 bağımsız birimin uzlaşma ve projelendirme süreci devam ediyor. Bununla birlikte Üsküdar'ın çeşitli mahallelerinde 750 bağımsız birimin ihalesi tamamlanarak yapım süreçlerine başlandı. Tane, 2019 yılında Yahya Kemal Mahallesi'ndeki iki binanın istinat duvarının çökmesinin ardından bölge riskli alan ilan edildi. Yahya Kemal Mahallesi'nde riskli olarak tespit edilen binalar yıkılarak yerine 745 bağımsız birim inşa edildi. Kura işlemleri tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimleri devam ediyor. Osman Paşa Mahallesi hizmet sitesinde ise 300 bağımsız birimin yapımına başlandı. Beyoğlu, Beyoğlu ilçesi Sütlüce ve Örnektepe mahallesinde 398 konutun kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Ok Meydanı, Beyoğlu ilçesi Ok Meydanı'nda 778 konut, 159 dükkanın yapımına başlandı. Beykoz, Tokatköy mahallesinde 8.28 hektarlık uygulama alanında riski yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 823 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Yazı Yıldız Yıldıztabii Mahallesi'nde 278, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 844, Sarıgöl Mahallesi'nde 809 olmak üzere 1931 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 927 bağımsız birimin yapımı devam etmekte olup, Yeni Mahalle ve Sarıgöl Mahallelerinde 1347 bağımsız birimin ihale süreci tamamlandı. Yeni Mahalle ve Yıldıztabii Mahallelerinin diğer etaplarında ise 144 bağımsız birimin projelendirme süreci devam ediyor. Orhantepe Mahallesi'nde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1074 bağımsız birimden 203 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi, 871 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Bunun dışında parsel bazlı uygulama yürütülen alanlarda 338 bağımsız birimin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Maltepe Atışokulu Mahallesi'nde 253 bağımsız birimin tahliyesi ve yıkımı tamamlandı. Proje ve planlama çalışmaları tamamlanmak üzere yakın zamanda 446 bağımsız birimin inşaatına başlanacak. Tuzla, Cami Mahallesi'ndeki 1.20 hektarlık uygulama alanında yıkım süreci tamamlanmış olup 263 bağımsız birim üretilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları yürütülüyor. Bendik, Orta ve Dumluplılar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında 142 bin metrekare alanda toplam 1.747 konut, 281 dükkanın yapımına başlanıyor. Orta ve Dumlu Pınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabının da çalışmalarına başlandı. 900 bin metrekare alanda yer alan 3.200 riskli yapıyı bakanlık kira yardımı ve destekleriyle dönüştürülecek. Pendik Merkez Çarşı bölgesinde bulunan riskli binalarda yeniliyor. Ataşehir, Yukarı Dudulu Mahallesi'nde 27.49 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 1563 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Küçükçekmece, Alkalı Mahallesi'nde 139 adet bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup projelendirme çalışmalarına başlandı. Eyüp Sultan, İstanbey Mahallesi'nde 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanmaktadır. Bayrampaşa, Sağmalcılar Mahallesi'nde 333 adet bağımsız birimin yer aldığı alanda hak sahipliği tespit çalışmaları tamamlandı, projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.